6x kare artı 3 eşittir 2x eksi 6 eşitliğini yeniden yazalım ve a, b ve c'yi bulalım. İkinci dereceden denklemlerin standart biçimi ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindedir. Aslında yapmamız gereken tüm terimleri denklemin sol tarafına atmak ve daha sonra onları üstlerin azalarak gideceği bir biçimde yazmak. Yani bir x kare sonra bir x ve sonra da terimiz olacak. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Denklemi tekrar yazıyorum. 6 x kare artı 3 eşittir 2 x eksi 6. Böyle bir denklemimiz var. Şimdi her şeyi denklemin sol tarafına alalım. İki taraftan da 2 x çıkaralım. Bunu x'in üstleri giderek azalacak şekilde yazıyoruz. En büyük üst x kare. O zaman bunu ilk yazıyoruz. 6 x kare. Sonra 2 x ve en son da 3. Sağ taraftaki 2 x sadeleşir. Sağ tarafta sadece eksi 6 kalıyor. Şimdi bu eksi 6'dan da kurtulmamız lazım. Ne yapacağız? İki tarafa da 6 ekleyelim. Yani denklemimiz 6 x kare eksi 2 x artı 9 eşittir sıfır şeklinde sadeleşiyor. Şimdi standart biçimde mi diye bir kontrol edelim. Sıfır olmayan tüm terimler sol tarafta. Tamam. Sıfır sağ tarafta. Güzel. Önce x kare var. Doğru. Daha sonra x var. Ve son olarak da sabit terimimiz var. Hepsi istenilen gibi. Denklemi standart biçime getirdik. Yani a 6'ya eşit b eksi 2'ye eşit ve c de 9'a eşit olacak.